Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar nasılsınız? İyiyim iyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Allah aşkına hocam nasıl gidiyor pandemi? Valla malum yani iki gündür çıkamıyoruz. Ama ufak da olsa ufak çaplı sporlar yapıyoruz evde. Anladım. Hocam öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz ekim adına. Ben teşekkür ederim. Süperlik, birincilik Başta konuşacağız. Daha sonra ağırlık olarak ikinci Ligi ve Koca konuşacağız. Hı hı. Sizin Koca Espor konuşacağız. Tek direktörlük karebinizi konuşacağız. Hı hı. Öncelikle Süper Lig'de başlayalım o yüzden. Bugün galatasaray Malatyasporu Sporu Beşiktaş-Göztepe'yi yendi. Maçları izlediniz mi? İzledim evet. Hı hı. Nasıl e, görüyorsunuz Süper Lig'de şamlılık yarışını? Yani e, şu anki görüntü e, Beşiktaş e, daha iyi oynuyor. İyi oynayarak kazanıyor. E, kazanmak... kazanmak istiyor yani kazanmak için uğraşıyor. Ee, arka tabir Fenerbahçe de arkasından geliyor ama daha Galatasaray var. Şu an üçü görünüyor ama çok erken daha yani e, ilk yarı yeni bitiyor biliyorsun. İkinci yarı e, daha çetin geçecektir maçlar. Bir sürpriz annol takımı çıkar mı hocam yarışta? Gaziantep gibi görünüyor ama Gaziantep'te bir e, bir kaos ortamı oldu bu e, hoca ile alakalı durumlardan dolayı. Evet, hoca değişti. Evet, biraz düşüş var. Onlar da 90 8'de yedi bugün. Ee, evet. Çok önemli 2 puan kaybetti. Ee, ama diğer takımlar girebilir mi? Olabilir yani. Peki, düşmeye sizce en büyük adaylar hangileri Denizli Spor? Ya, Denizli evet, <gülüyor> e, yani e, biraz e, eski gücü yok. Yani sezona fena başlamamışlardı ama sonradan bir işte ne kadar çok hoca değişikliği oluyor, olduğu zaman her gelenin yeni sistemine sistemini kudurmaya çalışıyorsun. Ee, onun için ora biraz sıkıntılı. Ee, Kayseri var. Yani çok e, düşmeye aday ee, en az 6 tane takım var. Ama dediğim gibi çok erken. İkinci yarı çok farklı olabilir. Transferlerle e, daha iyi olabilirler. E, hiç bitmediğiniz e, takımlar da küme düşebilir. Yani seri yapan takım kurtulur diye düşünüyorum. Yani üçte 3, 4'te 4 yapan takımlar alttan kurtulur diye düşünüyorum. Geçen sene göre de daha zor olacak. 4 takım küme düşecek. Evet yani karşısına. geçen sene tabii geri daha zor. 4 takım küme düşüyor. Yani çetin geçecek bu senelik. Ya bir de seyircisiz ortam var. Yani hiç istemediğimiz bir ortam. Bizim futbol severler bizim yani Çetin gelecek tabii. ki. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor hocam. Evet evet ben de alıyorum sesini. Buyurun hocam dinliyorum. Yani e, ikinci erkek çok, çok farklı bir lig olacak diye düşünüyorum. E, düşen, çıkan e, yani şu an için e, biraz takımlar belli olsa da daha ikinci yarı yeni başlıyor. 20 tane daha maç var. Ee, Seri yakalayanlar e, şampiyon olacak diye düşünüyorum. Seriyi yakalan, yakalayanlar da küme düşmanlığından çıkacaktır diye düşünüyorum yani. Birinci ligi takip ediyor musunuz hocam? Evet, evet. Bütün ligleri takip etmeye çalışıyorum. Bugün, bugün Samsun Spor altayı yendi. Lider evet. Giresun Spor'un kazandı. Tuzla evet. Spor kaybetti. Koca'lı yollar ayrıldı. Birincilik lig evet. hakkında yine görüşürüz olamayla dönüşümünü izliyoruz. Bütün aynı saate gelen maçları dönüşümlü izliyoruz. Ee, yani Giresun bir adım önde. Samsun bugün kazanarak yine bir adım rakibi 6 puanlık maçtı Samsun için. Ee, kazandı. Zor da olsa kazandı. Ee, yani yukarıda e, İstanbul maçı eksik. Öyle tahmin ediyorum. Ee, evet hocam İstanbul Spor. puanlar çok uzak değil. Dediğim gibi yani daha çok erken konuşmak için ama bir adım önde olanlar var mı? Evet. Bir adım önde olanlar e, var. Hem düşme hattında hem e, şampiyon olacak takımlarda bir adım önde olanlar var ama daha çok erken. Yani ikinci yarı çok daha çetin geçecektir. Şimdi takımlar transfer de yapıyor. Transferlerle takımlarını güçlendirecekler. Çok farklı bir ikinci yarı bizi bekliyor diyebilirim hem süperlik hem PTT birincilik. Daha doğrusu bütünlikler için geçerli. Hangi takımlar peki ön plana çıkıyor can bahsettiğiniz takımlar? Yani Giresun mesela çok şampiyonluk yolunda çok büyük şey var şansı var. Samsun aynı şekilde. İstanbulspor olabilir. Altay'ın kaybetmesine rağmen hala çok şansı var. Çok çünkü iyi takım. Aşağıdan gelen birkaç tane daha takım var. Ama Şimdi takviye de yapacak takımlar. Yaptı, şimdi oynatmaya da başladılar. Ee, seriye devam eden takımlar çıkacaktır diye düşünüyorum ama e, Giresunspor'un ve Samsun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. iki Karadeniz takımının. Akisar Spor mı diye bir soru var hocam. Soru. Evet, Akisar e, bugün inanılmaz başardı diyebiliriz. E, Tuzla'da e, İlk ikiye yani ya hattında olan bir takımdı. Bugün istemediği bir mağlubiyet aldı. Akşisar'ın da kimsenin kazanacağını tahmin etmiyordu. Tahminim. Çünkü orada sıkıntılar büyük. Maddi anlamda büyük sıkıntılar varmış. Öyle duyuyoruz, öyle biliyoruz. Ona rağmen bir diriliş içerisindeler. Önümüzdeki haftalar ne olur göreceğiz. Tuzaspor'da Taner Hoca'yla Yılınarayız hocam erken mi sizce? Evet öyle duydum, evet. Bence erken yer bir muhalebiyetle olmamalı ama daha öncesinde yaşananlar bir şeyler illaki vardır. Yani bir maçta bir şeyler kopmaz, daha öncesinden bir şeyler yaşanmıştır, sonuna gelinmiştir. Bu, bu maçta şey olmuştur, tuzu biberi olmuştur. Yani devre 2 muhabbet edilmiş Tuzaspor. Yine bir 3 farklı muhabbet alınınca herhalde. Ya şöyle şimdi bizim Türkiye'de maalesef bütün liglerde yani Süper Liginden 3. Ligine kadar bütün liglerle alakalı konuşuyorum bunu. Ya iki maç kaybeden strese giriyor. 3 maç kaybeden e, hoca strese giriyor. Ya biz de e, çalıştırdığımız takımlarda biz de aynı şekilde yani e, bir güven ortamı yok. Şu ülkede en son yapılacak iş inanın buna hocalık. En son yapılacak iş. Çünkü iğne ipliğine bağlısın yani. E, iki maç malip oluyorsun hemen mırıldanmalar başlıyor. Kazanırken bile mırıldanmalar var. Niye onu değiştirdin? Niye onu çıkardın? E, niye bir sıfır kazandın? İyi oynamadık. Kazandık ama iyi oynamadık. Ya e, arkadaşlar iyi oynasan da kötü oynasan da e, haneye 3 puan yazılıyor. He, iyi oynamak, iyi oynaya kazanmak en doğrusu. Ama bazen lig içerisinde böyle maçlar olacak. E, bütün takımlar için geçerli yani 34 haftanın ya da 40 haftanın ya da 36 haftanın hepsinde iyi oynayamazsın ki futbolcular robot değil kur 34 hafta iyi oynasın yok öyle bir hayat yani biz de bu işin içerisinden gelmeyiz biz al al alaylıyız yani bunun işin içerisinden gelmeyiz ben hiç hatırlamıyorum 34 maç o, o iyi oynadığımı bir sezon 34 maç iyi oynadığımı hiç hatırlamıyorum Basat oynadığın zaman oluyor Basat'ın altında oynadığın zaman oluyor çok iyi oynadığın zamanlar illa ki oluyor ya. Yani. Doğru. Zaten e, teknik direktör üçüncü farklı takımı çalıştıramıyor bir selamda. Ama tersi kulüpler için olsa zaten bu kadar kolay hocalar gönderilmez diye düşünüyorum. Can inan buna yani Türkiye'mizde en zor meslek, inan buna hocalık yani. Çünkü bir ay çalışıyorsun ya da 3 ay çalışıyorsun, 4. ay işsiz kalıyorsun. Yani 3 e, maç mağlup oluyorsun, hemen kovuluyorsun. Kimsenin sabrı yok. Herkes başarı istiyor. Herkes başarı ister ama bir, bir, birkaç takım başarı yakalar. Yani bir de e, yani şey var bütçe var. Adam 20 milyonluk bütçe yapmış e, şampiyonluğu oynuyor. Sen 2 milyonluk 5 milyonluk bütçelerle uğraşıyorsun. Yani arada dağlar kadar fark var. Yani şu olmalı. Bütün kulüplerimiz kurumsallaşmalı diye düşünüyorum. Şimdi Sahne Tabi'nin Safet abinin, Saffet Sancaklı'nın e, yapmış olduğu e, meclisten geçir, geçir, geçirecek herhalde bir ihtimal. Geçirmek istediği bir şey var. E, kim başkansa, yönetim kuruluysa, e, kim ne kadar borç yaptıysa, o şahıs, e, yani başkan 3 milyon lira zarar mı ettirdi kulübü, 3 milyon borcu başkana yazılacak. Yani en doğrusu bu. İnşallah e, hayata geçer. Hocam Bursa Spor'un gençlerini de biraz konuşalım diye bir yorum var. Ben soracaktım zaten. Seyircimiz söylemiştim. Birek hemen konuya girelim. Yani şöyle Bursa Spor bu hale düşmeseydi belki bu gençlerin hiçbirini hiçbirimiz tanımayacaktık. Evet. Örnekleri de çok. Eskişehir var. Geçmişte iki sene öncesine kadar geçen seneye kadar daha doğrusu Koca İl Spor var. Birçok takım var. Yani şey, Bursa Spor e, transfer yasa olmamış olsa, çok iyi borcu olmamış olsa, çok iyi yap yani beş sene önceki, yedi sene önceki Bursaspor olmuş olsa, belki bu gençleri bir tanesini, iki tanesini görecektik. Ama şimdi e, mecburiyetten hepsini oynatmak zorundalar. Görüyoruz. İnanılmaz bir başarı var ortada. O e, hoca da Mustafa er de benim e, takım arkadaşım. E, i̇nanılmaz işler başarıyor yani tebrik etmekten başka bir şey bulamıyorum yani inşallah Bursa da büyük camiye eski günlerine dönmeli düşünüyorum yani çok borcu var duyduğumuz kadarıyla bu borç nasıl ödenecek nasıl olacak tabi o yönetim tarz yani yönetim kurulunu bileceği şehrin valisinin büyükşehir belediye başkanının ya da milletvekilinin Çözmek, çözmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Ee, yoksa gelirlerle o borç ödenmez yani. Doğru. Buyurun hocam. İnşallah eski şey. günlerine döner. Yani bizim amacımız köklü kulüpler, köklü camialar e, eski günlerine dönsün. Yani Bursaspor 5 beş büyük, büyüklerimizden bir tanesi. Yani şampiyonluk yaşamış, süperlik şampiyonluğu yaşamış e, kulübümüzden bir tanesi eski günlerine dönmesini canı gönülden bir futbol adamı olarak, bir eski futbolcu olarak istiyorum. Tabi hocam Bursa geri yeri süperlikçi koca, Spor'a hmm. sakar, onlara da gönüleceğiz birazdan. Tefife de en beğendiğiniz futbolcular diye bir soru vardı. Onu cevaplayalım sonra ikinci gevekli Spor'a geçelim hocam. Ya çok oyuncu var. Şimdi teker teker her takımda 2-3 tane çok iyi oyuncu var. Zaten onlar götürüyor takımlarında da. Ee, en beğendiğiniz oyuncu derseniz e, Paşeo Altay'daki bir forvet olarak e, onu söyleyebilirim. E, şimdi Samsun'la anlaştık. Yüksel Karadeniz, Yasin, yani İlyas Kubilay, e, Bursaspor'lu Ali yani inanılmaz iyi oyuncular var. E, genç inanılmaz iyi oyuncular var. E, yani her takımda üç 4 tane çok üst düzey oyuncular yani. Peki. Hocam şimdi ikincideki lige Kocayi Spor'a geçelim. Kocayi Spor'da evet. neden olmadı? Kocayi Spor'da kalpinin şeyler neydi? Bak ya, şöyle, e, ben Eren Hoca'nın yardımcısı olarak gittim e, Kocayi Spor'a. Evet. E, yani kendim er, bu işe antrenörlüğü futbolu bıraktıktan sonra Eren Hoca'mla başladım. Eren altında başladım bu işe. 2012 ya da 2011'de futbolu bıraktığımda e, Eren altında antrenörlük hayatıma başladım. Erhan Hoca ile beraber Giresun, Samsun, Göztepe e, takımlarını çalıştırdım. o Yani çalıştırdık onunla beraber. Yardımcısı olarak yanında bulundum. Ondan sonra e, bir teklif geldi bana. E, hocamdan izin istedim ve 4-5 yıldır da kendim teknik direktörü olarak çalışıyorum. E, 3-4 tane takım çalıştırdım. E, boştayken işte e, 4 ay önce hocam aradı dedi böyle böyle koca anlaştım. Benim yan. Mesela, yani yanımda olmanı istiyorum dedi. Ben de eren Hocayı kırma şansım yok. Hocam bu işe onunla başladım. Hem abim hem babam benim yani bana desteği hiç esirgemeyen bir hoca. Yok deme şansım yoktu. Bir artı Kocayi Spor Camiası. Hala insanlar beni Kocayi Spor'la tanıyor. olarak tanıyor. Kocayi Spor Camiası'na benim hangi görev alıp almadığım Önemi değil. Yani Koca Camiası'nda bulunmak bana onur ve gururu verir her zaman. E, ne şartlar olursa olsun. E, kabul ettim ve Hoca'nın yanına gittik. Çok da iyi başladık. İlk 5 maç, 4 bir beraberlik. Ondan sonra e, şöyle söyleyeyim, başından alayım tekrar. İlk gittiğimiz 3. hafta e, ilk hafta Sarıyer beraberliği var takımın. ikinci hafta Manisa'dan 6-1 mağlubiyetle ayrılmış. Ee, Koca Espor büyük bir camiye ee, cami, Büyük camilerde oynamak Çok sorumluluk ister Hem futbolcu adına hem e, Hoca adına e, Çalışan adına herkes adına Çok büyük sorumluluklar e, ister yani Gittiğimizde takım Maalesef e, darmadağandı. Oyuncuların kendine özgüveni e, Maalesef e, kalmamıştı Biz kısa bir zamanda 3-4 günde Hem onların başından sonuna kadar hem abileri olduk hem hocaları olduk çok güzel bir enerji bir sinerji oluştu aramızda iyi de başladık kazanarak başladık İlk 5 maçı 4 galibiyet beraberlikle tamamladık Ondan sonra bir iki maç bir içeride ve dışarıda kaybedilen bir maç var Ondan sonra 5'te 5 beş yaptık ama maalesef kimseyi memnun edemedik ee, he, hatamız var mı var yani hatasız hiçbir e, konu yok yani hepimizin hatası var hata yaptık mı yapmış olabiliriz ama e, hatadan çok e, biz özveriyle 724 yeri geldi e, bütün özel hayatımızdan vazgeçip 724 e, kocaeli'inden çıkmayı tesisden çıkmayı 724 ekip olarak Er hoca ve bizler olarak e, yardımcılar olarak e, hiçbir şekilde çalışmamızdan ödün vermedik. 7-24 kulüpte çalıştık. Başarılıyız. Yani başarılı olup gitmek bizi üzdü tabi. Niye üzdü? Maç puan ortalamamız 2. Yani zaten 2 puan ortalama seni her türlü pilofa götürüyor. Biz bazı şeylerde sığınmadık. Niye sığınmadık? Biz çünkü koca Eren Hoca da yıllarca o kulübe emek vermiş. Ben de yıllarca o kulübe emek vermişim. E, o kulüb, o formayı terletmişim, o şanlı formayı terletmiş bir insan olarak konuşuyorum. E, başarısız değiliz, başarılıyız. Ama maalesef e, kopma noktasına geldi. E, biz istemedik ayrılmayı ama e, yönetimin e, istemiş olduğu bir şey. E, sonuçta ayrıldık. ama güzel bir yerde bıraktığımızı düşünüyoruz. Aldığımız ilk günden getirdiğimiz son güne kadar güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Takımı bazı sığınmadım dedim biraz önce. Yani takım biz yapmadık. Biz geldikten sonra 3 tane oyuncu aldık. O 3 tane oyuncunun katkısı büyük. Biz yani sığınacak şeyimiz biz takımı yapmadık diyebilirdik ama hiçbir zaman ona sığınmadık. Elde avuçta ne varsa herkesten, her oyuncudan faydalanmaya çalıştık. Çok da iyi faydalandığımız, yani çok da bizim bizim istediğimiz verimi veren çok da oyuncu oldu. Çok karakterli bir takımla çalıştık. Ama maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İşte dediğim gibi 5'te 5 beş yapıyoruz. Niye Kazanıyoruz maçı, kazandıktan sonra niye oyn iyi oynamadık? Ya tamam iyi oynamayabiliriz. Oyun anlamında esiklerimiz vardı, evet. Yok değil ama e, daha iyi oynayabilir miydik? Evet oynayabilirdik. Ama biraz sabır e, gerektiğini düşün, düşündük. Hep Her zaman ilk geldiğimiz günden beridir. <gülüyor> Maalesef e, sabır gösterilmedi diye düşünüyorum. E, şimdi ikinci yarı e, takviyeler yapıp e, daha iyi seviyeye geleceğimiz düşüncesindeydik ama olmadı. Kısmet Bizim yine gönlüm, kalbim her zaman Koca Espor'dan yana'dır. En iyi yerlere gelsin. İnşallah bu sene de şampiyon olacaklardır. Gönlüm, kalbim Koca Espor'dan yana. Dediğim gibi bu haftada ligler başlıyor çarşamba. Evet. Başarılar, başarılar dilerim Koca Espor adına. İnşallah bu sene de şampiyon olur. Bir üst lige çıkar. Çünkü kocaelispor'un yeri ligi bu lig değil çünkü. Tabii ki, kesinlikle. Evet. Hocam Manisa Spor, Manisa FK daha doğrusu e, bayağı bir koal partinin önde gidiyordu. Daha sonra maç fazlasıyla olduğu için diğer takımlar arayı biraz kapattı. Gerçi olmuyor bir fark var. Manisa biraz favori gibi gözüküyor ama sizce hangi iki takım çıkar? Yani şöyle daha çok maç var. Evet çok şanslı ama çok maç var. Yani 18 çarpı 3 ne yapıyor? 18 tane maç var yani. 54, yapar hocam. E, 54 puan var yani. Şimdi 54 puanı Manisa oynamadan alabilir mi? Alamaz yani. Mümkün değil. E, şöyle Manisa'nın artısı Manisa 3 senedir e, lig, yani üst lige oynayan bir takım. Geçen sene Samsun'da 8 puan önündeydi. Samsun geldi 10 puan önüne geçti. Yani evet. e, aynı, aynı oyuncularla devam ediyor. Sadece yaptığı sezon başı ya da devre arası 3-4 tane takviye ile e, seneyi geçiren takım. E, bu de başarılı olması 3. ya da 4. senesi hatırladığım kadarıyla. Bu de başarılı olması gayet normal ve doğal. Çünkü e, birlikte oynayan bir takım var. Onun üstüne e, birkaç tane takviye yapıp devam eden takım var. E, başarı da kaçınılmaz tabii. Çünkü e, Koca Espor ya da X bir takım e, 15'ten 17 tane oyuncu almış mesela bu sene. Tamamen takımı hemen hemen değiştirmiş. 3'te ikisini değiştirmiş e, bir takımla, takımla e, üç tane dört tane takviye yapan takım bir değil tabi ki. E, bu bir süreç e, doğru yolda ilerliyor diye düşünüyorum Manisa'nın. E, yani çok büyük avantajı var. Yani garantimi değil. E, arkadan kovalayan takımlar çok. E, Sarıyer takım, Ekimoğlu iyi takım, Erzincan iyi takım, Kocaelispor iyi takım, Uşak iyi takım. Yani Manisa, Manisa ayarında takımlar. Ee, ama Manisa bir adım değil, iki adım önde diye düşünüyorum. Evet. Hocam, e, sezon başında çok transfer yapıl dediğinizde altta da bir soru vardı. Daha önce yazmışlardı. Bayram Olgun. En iyi transfer Bayram Olgun yazmışlar. Sizce en iyi transfer hangisiydi hocam? Yani bütün oyunculardan şimdi Bayram gerçekten iyi transfer. Gerçekten Orada, iyi. Bayram da az önce canlı yanımızdaydı. Şu an Öyle burada mi? mı bilmiyorum. He. Aynen. Ona da selam Sesini... olsun buradan. Şimdi Bayram çok iyi kaleci, çok iyi karakter. Bize inanılmaz faydaları oldu, faydası oldu. Bundan sonra da Kocaelispor'a çok büyük faydası olacaktır. Şöyle söyleyeyim, yani sadece Bayram'la kısıtlamayalım. Biz yapılan transferler hepsi iyi transferler. Kimisi fayda sağlayabiliyor, kimisi sağlayamıyor. Kimisi şehire uyum sağlayabiliyor, sağlayamıyor. Yani bu, bu göreceli. Onun için biz herkesten faydalanmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar da faydalandık. Bizim zamanımızda bütün oyuncuların hemen hemen şans vermediğimiz hiçbir oyuncu kalmadı. Herkese şans verdik. Onun için hepsi iyi transfer. Yani Kocaelispor'a gelen kim olursa olsun futbolcu. Koca Espor büyük cami olduğu için iyi transfer olarak geliyor tabi. E, transferlerde yanlışlıklar var mı? İlla ki var. Her takımda var. Bir tek Koca yok. E, bütün takımlarda var. Aldığın oyuncu bazen oynayamayabiliyor. Dediğim gibi şehire ayak uyduramayabiliyor. Ama evet. e, bayramdan söz ed, söylediğin için bayram hakikaten e, bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. E, üst liglerde de oynayabilecek kapasitede. Bir de yani çok karakterli bir oyuncu. Eee Kocaelispor'a bu sene ve bundan sonraki senelerde çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben şampiyonluktan sonra üst lige de gider diye düşünüyordum ama Kocaelispor'a geldi. Hani kalecinin yanısında karakter olarak da çok iyi birisi. Şey. Ben Tuzlaspor'da beraber çalışmıştım onunla. Evet. Evet. Hayır bize selam söylüyorum ona da. Ne ben de. selam olsun. Bayramı şöyle eee ben Antalyaspor'dayken Bayram Antalyaspor antrenör ee, at bizim maçlarda da kale arkasında top topluyormuş. <gülüyor> ben 14-15 sene, 16 sene önceden bahsediyorum. Öyle bir şeyimiz de iki diyalogumuz da oldu Bayram'la. Yani güzel şeyler bu. Yani biz onların e, futbolcu kardeşlerimizin bugün Kocaelispor, yarın başka bir takım. E, biz onların ilk önce abileriyiz. Çünkü biz de aynı yerden geldik. Ben 10 sene önce Bayram'ın oturduğu yerde, ne bileyim Yiğit Ali'nin, Mesut'un oturduğu yerde, Kemal'in oturduğu yerde oturuyordum. E şimdi karşılarına Hı. geçtim yani, bu tarafa geçtim. 10 sene sonra onlar da aynı şeyi yaşayacak belki. Biz bu yönü tercih ettim ben. Yani futboldan kopmayalım, bildiğimiz işi yapalım, antrenör olalım, e, futbol Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışalım, Türk futboluna oyuncular kazandırmaya çalışalım e, diye düşünüp bu yöne yöneldim. İşte onlar da yönelebilir Yanlış şöyle, bu tarafla bu taraf arasında çok fark var. Lala. Çok fark Lala. var. Yani oyuncular biraz duygusal. Bir de genç yaşta bu işi yapıyorlar. Biz de aynı yerlerden geçtik. Şunu söyleyeyim. Metin Türel'in, Allah rahmet eylesin, Metin Hoca'nın Metin Türel Antalya spordayken hocamdı. Bir gün bir şeye çok kızdı. Toplantı var acil dedi. Biz hemen toplandık takım olarak kesin bir içimizden birilerine kızdı. Kaplis yapmışlar yapmışızdır. Belki ben de yapmışımdır ya da başkaları da yapmıştır. Dedi ki size beddo etmiyorum ama dedi size dedi inşallah dedi hepiniz dedi e, hoca olursunuz da beni anlarsınız dedi. O, o Bu sözü ben her yerde anlatıyorum. Hakikaten öyle. Futbolculukla hocalık arasında çok büyük fark var. Biz hiçbir futbolcu için kötü düşünemeyiz. He, yani bir 2-11 yaparız. E, bir takım kurarız. E, hakkını yediğimiz olabilir mi? Olabilir. Ama e, stratejidir yani rakiptir. Ne bileyim e, oyun sistemidir. Değiştirirsin. Ahmet'in yerine Mehmet'i oynatmaya çalışırsın. Ya da Mehmet'in yerine Hüseyin'i oynatmaya çalışırsın. Yani öyle kararlar verip biz e, takımı sahaya süreriz. Yani, hiçbir hoca bindiği dalı kesmez. Hiçbir futbolcu da hocasına kırılıp üzülmesin. He, iyi niyetle yapıla, yapılan yapılan birse hiç üzülmesin, kırılmasın. Bugün kendini hazır tutmak zorunda futbolcu. Bugün oynamıyorsan yarın oynamak oynayacaksın. Hazır tutacaksın ki oynadığın zaman o formanın hakkını veresin. Yani biraz biz de yaşadık aynı şeyleri, futbolcular da yaşıyor. Biz onlar için bir artıyız aslında. Çünkü oradan geldik. Alaylıyız yani. Oradan geldik. Evet. Anlatmaya çalışıyoruz futbolcu kardeşlerimize. İnşallah bizi dinliyorlardır. Hocam hazır o konu değmişken çok soru geldi. Onu da hemen söyleyeyim. Batuhan E'ye Batuhan çok ısrar edildi ama Bahattin, Bahattin Köse'ye çok ısrar edilmedi. Neden oldu diye sorular var. Valla dinle de çok ısrar ettik. Batuhan'le de çok ısrar ettik. Yani e, ikisinde yeteri kadar fırsat verdiğimizi düşünüyorum. Ee, ama e, performansları bazen zaman iyi oldu bazen kötü oldu ama ikisine de çok şans verdik daha fazlasını istedik çünkü yetenek var onlarda Batuhan'da da, da var de Bahattin'de bir de bir var şeyim. yani bu ligin bu ligin en, en iyi oyuncuları ama e, geçen sene onun üzerinde 18-19 tane gol atmış her ikisi de 25-30 maç oynamışlar yani çok katkı istiyor seyirci taraflar istiyor yani istiyor evet. ama biz oynatıyoruz olmuyor, biz oynatıyoruz olmuyor, ısrar ediyoruz. Yani geçen seneki performansları olmuyor yanlış anlamasınlar. Fayda sağladılar mı? İkisi de fayda sağladı. Fayda sağlamadı değil. Ha. Daha fazlasını verebilirler miydi? Verebilirlerdi. Biz daha fazlasını vermek için hep ısrar ettik. Sadece Bahattin değil ya da Batuhaner değil. Hepsinden ısrar, hepsinden istedik. Ama oyuncular da dediğim gibi robot değil yani. Kur 34 hafta iyi oynasın. Yok öyle bir şey. Yani kötü zaman oynadığı zaman da olacak ama biz hep oyunculara şunu söylüyoruz. Kötü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama kötü mücadele edemezsiniz. Yani kötü koşamazsınız. Mücadele edin, kötü oynayın önemli değil. Yani mücadelenin karşılığını alsınız. Mücadele edersen top önüne düşer. Koşarsan, istersen top önüne düşer. Yani biz de yaşadık aynı şeyleri. Ama durursan, durağın oynarsan Önüne top da düşmez, top da gelmez. Topla da buluşamazsın. Basak bir oyun sergilersin. Biz Bahattin'le Batuhan'la beraber bütün oyunculardan en üst seviyeyi almaya çalıştık. Kimi zaman aldık, kimi zaman alamadık. Ama bu ligin en iyi oyuncuları Batuhan'da, Bahattin'di. Evet, ben iki transferde çok heyecanlanmıştım için açıkçası ama çok da beklenilen düzeyde bir katkıları olmadı bence. Ya biz Hocam. işte onu, onu söylemek istiyorum. Beklenen düzeyde katkıları ıı, olmadı. Yani skor ben anlamında da, skor anlamında olmadı. Biz daha daha fazlasını istedik mi? İstedik. Defalarca istedik. Hep üst üste oynadık. Kötü oynadı oynattık. Kötü oynadı oynattık. E, ama o verimi alamadık. Bazen de e, yani üst üste bazen olmadığı zaman da başkalarını deniyorsun. Çünkü o çocuk orada çalışıyor. Hakkı onun yani. Onu da oynatmak zorundayız yani. Biz adaletli davrandık yani başından sonuna kadar. Adaletli davrandık. He hata yaptık mı? Yaptık, yapabiliriz. Her hoca yapıyor, biz de yapıyoruz. Her insan yapıyor, bizler de yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bilerek hiçbir şey olmaz. Hiçbir hoca, bilencilere söyledim, bindiği dalı kesmez yani. Peki yeni transferde nasıl denilmiş yani, hocam? Musa Nizam, Tahir Babaoğlu ve Burak Şeyman geri geldi. Şimdi Tahir Babaoğlu'nu biz varken transfer ettik. Yani bizim transfer listemizde olan oyuncuydu. Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncu. O da geçen sene Ankara Demir'de çok iyi sezon geçirdi. Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Musa Nizam da aynı şekilde bizim transfer listemizdeydi. Onun da tecrübesi bu lige taşıyacağını düşünüyorum. Mücadelesi, abiliği, kişiliği çok karakterli bir çocuktur. Bu çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burak Süleyman'a bir şey söyleme gerek O şehrin çocuğu. Geçmişte Koca Espor'a çok büyük katkıları olmuş. Hem abi, abilik olarak, hem kaptanlık olarak, hem oyuncu olarak çok büyük katkıları var. İnşallah o katkılarına devam eder. Peki Mustafa Reşt geldi sizden sonra göre. Mustafa Hoca hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani Mustafa Hoca bildiğimiz, tanıdığımız bir hocamız. Ee, bu işin doğayenlerinden çok tecrübeli. Ee, yani Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah sağlıklı bir şekilde e, sezonu şampiyonlukla tamamlar. Bizim bıraktığımız bayrağı e, en üst seviyeye taşır inşallah. E, dediğim gibi ben hala Kocaeli Espor'la Tamer Güler olarak tanıyorlar beni. Benim Kocaeli'li olduğumu biliyorlar. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. E, beni hala Kocaeli'nde oturuyor zannediyorlar. Yani e, Kocaeli Espor'a e, ayağına taş değmesini hiçbir zaman istemem. Yani e, bir dönem geçirdik. O dönem kapandı. E, bundan sonraki dönemde İnşallah daha güzel şeyler olabilir. Ee, Mustafa Hoca'ya da cami gönülden başarılar diliyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah takımı Kocaelispor Camiası'nı layık olduğu yere getirecektir diye düşünüyorum. Hocam Koca 6. sırada playoff attığında. Ama 2. yerin başlarken 3. teknoloji başlayacak. Yani çok fazla olur oluyor. Ya dediğim gibi hani kimsenin sabrı yok. Bir de şöyle söyleyeyim Can. Yani camialar başarıyı bir an önce istiyor. Çok çabuk istiyorlar. Yani e, tabii çok çabuk o, olduğu zamanlarda oluyor ama geçi, yani e, çok çabuk, çok uzun süreli olmaz. Yani e, sabırsız, niye sabırsız? Kocaeli şehri aç. Yani başarıyı aç, hakikaten aç. Kocai Spor'un en son benim zamanımda Süper Lig'deydi. O dönemden sonra çöküş zamanı başladı yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yılda amatör takımda belki 7 yılda amatör takımda mücadele etti mesela Malatya Spor yeni Malatya oldu amatörden çıkmadı yani bir tarihte mesela Göztepe aynı şekilde ama tarihi tarihte amatör takımdan düşüp süper ligden amatör takıma gelip düşüp tekrar amatör takımdan profesyonel liglere geçen süper ligi hedefleyen bir koca var camialar başarıyı çok çabuk istiyor. He çok çabuk olmasını herkes istiyor ama maalesef bazı zaman olmuyor. Onun için hoca dişitleri sık sık olabiliyor. Maalesef bütün her şey artık sosyal medya. Sosyal medyayla yükleniliyor hocaya ya da tebrik ediliyor ya da başarısızlığını ilan ediliyor. Bunlar oluyor. Bizim zamanımızda da oldu. Eee İnşallah son hocalar olur diye düşünüyorum. Yani inşallah başarılı olurlar bu sene için. Başarılı olurlar. İnşallah bir üst lig'e çıkarlar. Ee, camiye olunca e, ho hoca değişikleri maalesef e, Mustafa Hoca 3. E, fazla olabiliyor yani. Evet. İnşallah Koca Espor'u süperlikte görürüz mü? İnşallah. Hocam, bilmişken, koca esporların giden oyuncular arasında Gökteniz bayraklar da var. Şu an Antalya Spor'da hatta 41 evet. numara giriyor. Evet, çok da başarılı evet. bir başlangıç yaptı bence Antalya Spor üç büyüklere giden biri. Yakın zamanda. O potansiyeli var. E, Antalya Spor, ikinci Antalya Spor'a gitmesi onun için çok büyük bir avantaj. Evet, iyi başladı. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Yani Göktenizi izlediğim kadarıyla çok kuvvetli bir oyuncu. E, kendini biraz daha geliştirirse daha yani Fenerbahçe'ye e, Beşiktaş'a gitme olasılığı çok yüksek bir oyuncu. İnşallah e, daha çok çalışması lazım. Yani ben tamam oldum dememesi lazım. E, daha çok çalışırsa, isterse e, ben e, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a çok iyi, da, daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Hocam yakın zamanda teklif aldınız mı? Yok, şimdi e, zaten ayrılalı e, kaç gün oldu? 10 gün falan oldu. Evet. Biraz, biraz dinleniyoruz şu anda, çok yoğun bir üç buçuk ay geçirdik, çok stresli üç buçuk ay geçirdik, ee, iyi giderken de, kötü giderken de hep e, bayağı bir yoğunduk. Ee, şu an için bir şey yok ama çok din, daha dinlenmek istemiyorum tabi, <gülüyor> yani belki e, Erhan Hoca'ya çok iyi bir teklif gelirse, Erhan Hoca ile devam edeceğim onunla alakalı bir aramızda herhangi bir şey yok ama kendimle tabi tabii iyi bir teklif gelirse kafama uyan bir teklif gelirse kendim de çalışacağım tabii ama şu an bir dinlenme süre içerisindeyiz bir ikinci yarı başlıyor bu hafta iyi bir teklif gelirse değerlendireceğim tabii Peki uzun vadeli hedefleriniz neler hocam 5-10 yıl sonra tarihleri nerede görmek istiyorsunuz ya şöyle benim en büyük hedefim Kocaelispor'da esporta bir gün teknik direktör olarak Kocaeli Spor Camiası'nı en iyi yerlere getirmek için mücadele etmek. İnşallah. Onlar da çok isteyecek. İnşallah. Yani onların da istediğini biliyorum. Ben onlardan daha fazla istiyorum ama <gülüyor> İnşallah bir gün o da olacak. Ama üç ay sonra, ama altı ay sonra, ama iki sene sonra, ama beş sene sonra olacak yani. İnşallah. Tabii kendimiz de daha fazla yetiştirmemiz lazım. Daha çok üstüne koymamız lazım biz teknik adam olarak. Ee, bazı başarıları yakalamamız lazım. Ee, Kocaeli Sporla daha e, üst seviyede başarıları yakalamamız lazım. Yani hedefim Kocaelispor'da Spor'da bir gün e, Kocaeli Sporlu taner olarak, teknik direktör olarak çalışmak istiyorum tabii. Peki idoliniz kim hocam? Teknik olarak? Valla e, çok var ya. Yani ilk önce şöyle söyleyeyim, herkes yabancı söyler. Ama ülkemizde çok iyi teknik adamlar var. Çok iyi hocalarımız var. Çok iyi abilerimiz var yani. Fatih Terim var, Şenol Hoca var, Abdullah Hoca var. Yani Ünal Karaman var. Ersun Yanal var. Yani ismini Ertuğrul Hoca var. İsmini unuttuğum bir sürü hoca var. İnanın buna, Türk antrenörlerine güvenilsin. Türk teknik direktörlerine güvenilsin. Yani yabancı da geliyor gidiyor. Tabi yabancı da olacaktır, olmayacaktır demiyoruz ama hiçbir farkımız yok. Fazlamız var, eksiğimiz yok. İnanın bana fazlamız var, eksiğimiz yok yani. Onun için e, ülkemizde çok değerli teknik direktörler var. Hocam Şenol Güneş demişken mini takımı ve Şenol Güneş'i başarılı buluyor musunuz? Ya, buluyorum tabii Başarılı buluyorum. Daha da güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Peki şu an yakalanan jenerasyonun Mimar Sizce hangi teklif Fatih Terim ve Lüçescu'nu Şenol Güneşli? Bence Lüçescu. Bence o, o fitili ateşleyen çok eleştiri almaz, aldı biliyorsun. Hep arkasında durdu. O fitili ateşleyen Lüçescu'ydu. Yani Fatih Terim'le başlayıp Lüçescu'nun daha fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Şenol Hoca da devam ettiriyor. Çok iyi bir jenerasyon var. O jenerasyon 2000 jenerasyonu var mesela. Aynı evet. o jenerasyona benzer. Ee, i̇nşallah e, bu jenerasyon bizi en az 8-10 sene götürdüğü düşünüyorum. can Hoca da çok büyük verim alabiliyor yani. Hocam e, şu anda bence tek sıkıntımız forvet konusu. E, o zaman hatırlıyorum baya çok iyi forvetler vardı ve Taner Güller'in milli takıma çağrılmadı bildiğim kadarıyla. Taner evet. Güler şu anda ilk 11 oyuncusu bile olabilirdi. Mil takımına neden davet edilmediniz hocam sizce? O dönemde de. Fatih Hoca'ydı evet. Fatih Hoca'ydı Hı. o dönemde mil takım hocası. Yani şöyle düşünüyorum. Demek ki milli takım seviyesinde değilmişiz diye düşünüyorum. Yani evet çok çağrılmayı istedim. Çok da hak ettiğimi düşünüyorum. Ama hocanın bir bildiği vardır. Şimdi buradan hani niye beni almadın? E, haksızlık yaptı bilmem ne demenin bir anlamı yok. Demek ki birkaç bir şeyler eksiklerimiz varmış. Daha iyi belki forvetler varmış. Öyle düşünüyorum yani. Ama futbol oynarken tek üzüldüğüm şey milli formayı giyememekti. Hala o üzgünlüğüm var tabii. Yani kendimi kızıyorum. Daha önceden niye bu kadar çıkış yapmadın da bu formayı giyemedin diye. Yani e, Ümit Karan'ın çok fazla milli olmadığını biliyorum. İşte Ersen Martinler vesaire hatta Mert vatandaş olduğu yine de milli takıma alınmadı. Yani o dönemde bence çok fazla fuhretimiz de vardı. Ama evet. bir ümitleni de belki de hani Anadolu Kulübü topçusu olmanız olabilir. Belki de o yüzden de. Dört yani, büyüklerden tek hocam. Evet Beşiktaş ve o zaman e, konuştuk. Ben o zaman Başakşehir'le e, anlaşmıştım yani. Ee, imza atmamıştım ama anlaşmıştım. Ondan dolayı e, bizim sözümüz sözdür. Onun için e, yani onları da söyledim böyle böyle başka şeyle anlaştım. E, onun için başka şeyle imza atmıştım o sene. Başak şeyde sakatlandığında da çok oynuyor musunuz? Evet. Kıkırdak problemi yaşadım dizden, Kıkırdak problemi yaşadım. E, oynayamadım evet. Yani Ondan sonra da futbol bıraktım zaten. Sakatlıktan dolayı. Yoksa en az 3-4 sene daha top oynardım. Göksel başkanla bir yanınız vardı hocam. Anlatmak isterseniz. sözleşme feshedin. Evet. Ya şimdi imza attık tabii. Yani beklenti var. Yani e, beklenti büyük ama sakatlık geçirdim. Sakatlık devam etti. Bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. E, ameliyat olduktan sonra kulübe gittiğimde Göksel başkan dedim ki başkanım yani bir süreç geçti tabi 6'yı daha geçti dedim mukalemin fes edelim Ben iyileşim oynadığım zaman bana hakkımı Neyse Siz verirsiniz herhangi bir benle alakalı bir sıkıntı yaşamayın yani kendinizi şey hissetmeyin yani kötü hissetmeyin yani bana para vereceğim şey yapacağım derdine girmeyin Ben mukaeemi fe etmek istiyorum boş imza imzatmak istiyorum dedim Dedi ki olur mu öyle şey dedi. Yani seninle mukayele imza aldık. biz Ne sen bilirdin sakatlanacağını ne biz bilirdik. Hayır dedi. Ben de zorla mukayelemi feshettirdim. Çünkü biliyordum ki oynadığım zaman Göksel Gümüşdağ ve ekibi yönetim kurulu bana hakkım neyse daha fazlasını vereceğini biliyordum. Bildiğim için e, bu şekilde davrandım. Ve zorla da mukayelemi feshettirdim. Boş mukayeleye imza attım. Yani iyileşsem, oynasam e, ne şey yaptılarsa, ne süredilerse, ne veriyorlarsa onu alacaktım. Hakkımı da fazlasıyla da vereceklerdi zaten. Ama maalesef olmadı. Öyle bir anım oldu yani. İstersem oturup tıkır tıkır da paramı alabilirdim yani. Ama ben hak etmediğimi düşünerek bu şekilde davrandım yani. Peki. Hocam neden futbolcu olmak istediniz diye bir soru var. Benim babam eski bir futbolcu. Abimle beraber bizi ben Adanalıyım. Adademi Spor altyapına götürdü. Eski takım arkadaşları hoca. Eti sizin kemiği benim dedi. Öyle futbola başladık. Yani e, aklımız fikrimiz futboldu. Şu, şunu söyleyeyim. E, bunu da anlatırım böyle bazı ortamlarda şeylerde. Okula giderken ilk okuldan bahsediyorum. Okula giderken evin önünden bir taşa vururdum. Okul kaç metre mesela? 2 kilometre. Yürüyerek okula o taşa vura vura taşı götürürdüm okula. Yani futboluna kadar hasta olduğumu anla yani. Tekrar o taşı, taşı köşeye bir yere koyardım. O taş oradaysa okul çıkışı o taşı tekrar evin önüne topa vurur gibi vura vura götürürdüm yani. O kadar futbol hastasıydık. Yani futbolcu olmamız da gayet normal. Yetenekliydik. Ee, hemen zaten antrenmanlara başladık. Ee, Nüfucudan'a 3 tane resim getirdiler. Adar Deniz Spor'da 9 yaşında, 10 yaşında futbola başladım. Ee, çok şükür e, çok iyi seviyelerde top oynadım. Ee, yani güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Türk futboluna katkı sağladığımı düşünüyorum. Yani. Bence de güzel izler bıraktınız hocam. Evet. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 4 büyükleri bir sezonlu gol atan İlk ve tek Evet, tek futbol. Aynen. Bir de şöyle, o şunun şeyiyle şey var. Ben 17 hafta boyunca e, Fenerbahçe'ye 5'teş Trabzon'a attım. Yani 34 tek hafta devrede. boyunca gol atan oyuncu yok. Skoda çıktı geçen sene, e, ama siz teklerde attınız. Evet, Skoda. Çaykur Rizespor'da geçen sene 4 büyükleri attı ama bir sezon Çin'de attı. Siz teklerde yani. attınız. Tek Şu de an de tek Türk inanlıysınız. Evet. Yani Adam... iz bıraktık çok şükür. Evet. Adana demiz... Şey, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hı. Galatasaray'da tarihinde, 115 yıllık tarihinde, 116 yıl oldu gerçi 2021'deyiz. 116 yıllık tarihinde Galatasaray'a 4 tane gol atan oyuncu da tek benim, başka kimse yok. O konuya geleceğim birazdan hocam. Evet. <gülüyor> Unutmayalım istedim. Bir seyirci soru geleceğiz oraya da. Adana demiş, burada tek direktör olarak görebilir miyiz? Değerli de demiş. İnşallah, şeyimiz. ileride ileride olur, olmayacak diye bir şey yok. Doğduğum, büyüdüğüm yerde, yetiştiğim yerde çalışmak bana gururu verir, onuru verir. İnşallah o da bir gün olacak, Allah nasip ederse. Hocam bir seyircimiz 19 yaşındayım. 4 yıl futbol ara verdim. Eski formumu yakalayabilir miyim demiş. Yakalar. Çok çalışması lazım. Çok çalışırsa, isterse yakalar. Yakalamayacak diye bir şey yok. yani. Ben de gençken çok sakatlıklar yaşadık. 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse sakatlıklar yaşadık. Ama biz çok çalıştık. Çok istedim. İstediğin her şey olur. Sadece futbol değil yani. İstediğin hangi meslek olursa olsun. Çok istersen çok iyi yerlere gelirsin. Evet şimdi e, unutamadığınız anlara maçlara dönelim. Başta Kocaelispor Galatasaray maçı. Evet. Daha doğrusu Galatasaray Kocaelispor maçı Ali Sami Yen'de 2009 Şubat'tı. Yanılıyor evet, sam? 22 Şubat. Mişas ki son maçı oldu o maç. Evet, evet. evet. Ve daha sırasında 1-0 öne geçti. Daha sonra Kocaelispor öne geçti. Hatta Kocaelispor 2-2yken Milan Barış penaltı kaçırdı evet, maçın kaçırdı, belki. Evet. Aha, evet. Maçla ilgili eee anılarınızı görürsünüz. Bir de maça giderken Yanlımıyorsam maçı alacağız, skibe göndereceğiz ve hani evet, daha evet, evet. <gülüyor> bir şaka yaptım yani amca oğlumla konuşurken telefonda o gün biz Kocaeli'den günü birlik gittik şey Ali Sami'ye. Yani maç yedi deydi, bir saat dörtte çıktık, işte beş buçukta e, Ali Samiye stadındayız. Yani İstanbul'da kalmadı, günü birlik geldik. Yolda gelirken de işte e, telefonda konuşurken amca dedim ki ya bugün dedim. Kazanacağız dedim. Siki göndereceğiz dedim. Allah söyletti ya yani demek ki. Kazandık. Maçtan sonra da hocanın işine son verdiler. Bülent Korkmaz geldi şeye, Galatasaray başına. Evet. Bülent Hoca'yı da Galatasaray'a o, o da aynı duygular içerisindedir. Yani yılları geçmiş Galatasaray'da hocalık yapmak, teknik direktör olarak çalışmak onun da bir hedeflerinden bir tanesiydi. Biz de vesile olduk Bülent Hoca'nın orada hoca olmasına. Katkımız oldu yani. yani. Hocam onun dışında unutamadığınız maç var mı? Yani unutamadığınız ee, maçta maç mı sayarsınız? PTT 1. Lig'deyken e, Eskişehir deplasmanı 2-2 biten maç. Hiç unutamam. Attığım ikinci golü hiç unutamam bana en beğendiğin goller hangisi diye sormuşlardı her zaman. Hep Galatasaray olarak söyleyeceğimi tahmin ederler. Tabii ki Galatasaray maçında attığım her golün değeri var. Ama Eskişehir'e attığım ikinci golün inanılmaz değeri var. İnanılmaz bir gol attım çünkü. Yani 2-0 muhalibiz. Devreye 44 45 dakikada bir tane gol attım. 2-1 girdik devreye içeri. Ama nasıl tekme yiyorum. Eskişehir'le o zaman çekişiyoruz. Onlar da playoff'un içerisinde, ilk 2'nin içerisinde. Biz de aynı şekilde. İnanılmaz bir maç. Sergen Yalçın o zaman Eskişehir'de oynuyor. Evet. Sene, sene 2007-2008 senesi. 2008'e evet. mi? 2-0 mali biz işte 45, 44'te bir gol attım, 2-1 içeri girdik ama top ayağımı alıyorum. Geçerken indiriyorlar beni. Sinirlendim yani. İnanılmaz derecede sinirliyim. Girdim soyun odasına. Dedim ki bu maçı kazanacağız, kazanmalıyız. Her aldığımız topta tekme atıyorlar. Hakem de müsaade ediyor. Ondan sonra çıktık ikinci yarı. Herhalde 50-55 55'in 50 dakikada bir sol kenardan bir top götürdüm. Sol Kazma kazmayla yani. Topa bir vurdum. Kimse görmedi bu topu. Top direğe çarptı. yanalara falan girdi. Kimse görmedi topu. Gol olduğunu ben seviniyorum. Aradan böyle bir iki saniye geçti. Ondan sonra seyirciler sevinmeye başladı. O gol de YouTube'da var. İnanılmaz efsane bir gol. Hatım boyunca attığım en güzel gollerden bir tanesi. Unutamadığım maçlardan bir tanesi hem de. O sezon gol kralı oldunuz. Koca Espor Şampiyonu'nun evet. size Şampiyon olduk. 21 gol attım. Evet, şampiyon olduk. Hem de gol kralı olmuştum. En zorlandığınız deflasman hangisi hocam? Stat. <gülüyor> ya stat. İnönü in beni çok etkilemişti. Yani şimdi Vodafone çok etkilemişti. 2-0 orada öndeyiz ikinci yer hocamız Yılmaz Ural. 30. dakika falan 2-0 öne geçtik. E, tabii 5-2 malip olduk ama 2-0 iken bile taraftar yanımıza inecek yani. O, o derecede tezorat yapıyorlar. E, maçı da 5-2 kaybettik. De İnanılmaz. Yani maçı seyirci aldı diyebilirim o maç. Peki. Sizleri çok zorlayan defans oyuncusu diye sorsam. ya yani Zorlayan birçok çok oyuncu vardı ama yani benim çekindiğim hiçbir oyuncu olmadı. Ee, yani çekindiğin zaman zaten maça çekinerek başladın 1-0 Hiç Hiçbir oyuncudan çekinmedim ama çok zorlayan stoperler oldu tabi ki. Yani bir tane değil birkaç tane çok çok da vardır. Ama e, hiçbir zaman çekinmedim. E, hep üstüne gitmeye çalıştım. E, üstüne gittiğim her pozisyonda da geçtim geçildim yani e, zorlamışımdır yani. Ben de onları zorladım diyorsunuz. Yani ee, beraber oynamaktan en keyif aldınız. Teknik direktör ve futbolcu desem ilk başta kimi kalktınız? Vallahi <gülüyor> Hakan Keleş'le Antalyaspor'da çok keyif almıştım. Beraber santrafor oynuyorduk. Ee, Coşkun bir dal Hakan Keleş ben oynuyorduk forvet. Eee 4-1-2-1-2 sistemi oynuyorduk. Baklava dilimi sistemi oynuyorduk. Yılmaz Joy'du hocamız. O sene de şampiyon olduk. Hakan Keleş'le inanılmaz e, iyi anlaşıyorduk. O zaman Burak Yılmaz da vardı. Burak Yılmaz oturuyordu yedek. Anam da. Evet abi. 2000 şampiyon olduğumuz sene 2004-2005 senesi herhalde ya da 2004-2005 senesi evet şampiyon olduğumuz sene e, dediğim gibi baklava dilimi oynuyorduk 4-1-2-1-2. Coşkun'la ben önde oynuyorduk. Hakan Kereş arkamızda oynuyordu. Ben Hakan abiyle de çok iyi anlaşıyordum Hakan Kereş'le. E, Giresi Spor'un teknik direktörü şimdi. Evet. E, o, onunla ismini almışken ona da iyi gidiyor. Baş, maşallah başarılar dilerim. Çok, çok iyi onunla inanılmaz keyif almıştım. Yani Bir de çok iyi futbolcuydu. Çok da iyi yani işi biliyordu. E, onunla keyif almışımdır. Serdar'la oynarken keyif almışımdır. Serdar Topraktepe'yle. Ee, Ahmet da Kocaeli'de oynarken keyif almışımdır. Yani birlikte iyi anlaşıyorduk. Ee, çok vardı ya. Yani aklıma gelen bunlar. Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerinizi soruyorlar sevgili dinimiz. Ya Burak ben Antalya Spor'dayken çok küçüktü. Yani 2004 yılında gittim ben Antalya'ya. 2007'ye kadar 3 sene oynadım. Burak o zaman da yeni A takıma çıkmıştı. Çok yani üst düzey oyuncu olacağı belliydi zaten. İnanılmaz bir fiziği vardı. Kendini de çok iyi yetiştirdi. Bizim zamanımız böyle bir iki, iki sene beraber top oynadık iki sene falan. Dediğim gibi hani o dönemde şampiyon olduğumuz dönemde ilk dönemde kafadan oynatmadı. Yani 14-15 hafta oynamadı. Ondan sonra hep oynadı. Şampiyon olduğumuz sene çok katkı sağladı. O zaman da Beştaş'e gitti zaten. Çok da iyi oynadı ikinci yarıyı. Burak kendini çok yetiştirdi. Şanssızlıklar yaşadı mı? Yaşadı. Mesela Beştaş'a gitti. ilk sefer oynadı Tigane zamanı. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra bir şey yaşadı. Orada çok iyi oynayamadı. Oradan bir Manisa falan Trabzon. Trabzon derken Trabzon'da başladı oynamaya. O yıldan beridir bu zamana kadar üst düzey top oynuyor. Hem Türk futboluna katkısı çok büyük. Hem milli takımımıza katkısı çok büyük. E, o da tabii son zamanlarında geldi. E, artık yaşı geldi ama en az 3-4 sene de sene daha da 4 sene daha oynar diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz güçlü bir fiziği var. Çok fit. 1 gram kilo, kilosu yoktur. Kendi yetiştirdi. E, çok da iyi yerlere geldi. Ben o zamandan e, tahmin edebiliyordum buranın çok iyi yerlere geleceğini tahmin edebiliyordum ve kendisine de e, bir defalarca da söylemişimdir. Çok iyi e, yerlere geleceğini söylemiştim. Öyle hatırlıyorum. bir Kartal Spor'u unutuz mu? Hocam yazmış. Kartal Spor'da çalıştım. Kartal Spor'da te teknik direktör olarak <gülüyor> çalıştım. Evet. 4 sene 4-5 sene oldu. 4 sene oldu tahminim. 4-5 sene. Güzel günlerim geçti. Çok iyi bir takım yapmıştık. Sezon başında ben anlaşmıştım. Çok iyi takım yaptık. Ama maalesef Yönetim tarzı doğru değildi. Ben takımı bıraktığımda 14. mü? 14. hafta bıraktım ya da 13. hafta bıraktım. Takım 5. idi. Yani yönetimden dolayı bıraktım. Yani düzgün yönetilmiyordu. Verilen sözler yerine gelmemişti. Yani o, o durumlarda maalesef iş, işimizi yapamıyoruz. Yani sağlıklı şekilde yapamıyoruz. Hep sorun sorun sorun sorun sorunla uğraşı, uğraşmaktan kendi işimize odaklanamıyorduk. Ee, bıraktım. Çok da güzel yerde bıraktım ama e, güzel günlerim de geçti yani Allah var. Çok iyi bir dört ay geçirdim, beş ay geçirdim. Yani. Hocam yönetim şekli çalışma ortamı olarak Süper Lig'de hangi takımı çalıştırmak isterdiniz? Allah Başakşehir yani rahat bir kulüp. Yani size o güven veriliyor. Okan abi evet. şimdi maşallah geçen de şampiyon oldu. Yani bu sene kötü gitse de 6-7 haftada da kötü gidiyor. Belki evet, daha fazla. Güzel. Daha kötü gidiyor ama ona güvenen bir başkan ve yönetim kurulu var. Her teknik direktör bunu ister. Yani şu an düzgün yönetilen kulüplerin en başında şey Başakşehir Süper Lig'de çok vardır takım. Yoktur demiyorum. Ama yani... Alanya sporlar mesela bence hocam. Kim? Alanya Spor. Alanya Spor var. Yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bunları saymaya gerek yok. Anadolu kulüpleri olarak konuşalım. Aynen. Ee, yani var takım yok değil ama yani iki maç muhalepsin, üç, üç maç muhalepsin ondan sonra dördüncü maç işte desin. Yani kazandın kazandın, kazanamadın ayrılacaksın belli ya. Yani. Doğru mu değil? Yani e, doğru giden bir yerde zaten hoca hoca'yı konuşan yok. E, kötü giden bir yerde hoca konuşuluyor. E, bizim e, ülkemizde maalesef böyle. düzün kulüpleri var mı? Var, çok var. E, çalışmak istediğim kulüp sayısı da yani en az süperlikte altı 7 tane kulüp var yani. Hocam, Hodri Meydan diyeyim. Gerisini siz getirin. Yani hodri meydan deyince Kocaelispor Spor. Kocay Spor dediğin zaman hodri meydan. Yani bütünleşmiş bir şey. Camianın bütünleşmiş bir grubu. Yani futbolcuk zamanında çok güzel günler yaşattık. Şampiyon olduk filan Onlar da bize çok güzel şeyler yaşattı. Kocayi Spor Hodri meydansız olmaz. Hodri meydan koca sporsuz olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum. E, maalesef bizim bu işte hocalık dönemimizde de e, bu pandemiden dolayı e, seyirci yoktu. E, buluşamadık yani maalesef. Belki buluşsaydık böyle olmayacaktı. Onu mıyım? Çok, çok farklı yerlerde olabilirdik. Ya, Hodri meydan e, 12. adamı Yani kim ne derse desin. E, sahada 11 kişi değil, 12 kişi oynuyorsun itici bir güç. Ee, olsaydı belki çok farklı şeyler yapabilirdik olabilirdi. O dördü meydanın yeri benden, bende ayrı her zaman ayrı. Ee, ben futbolcuyken de bana bir beste bez, bir beste yapmışlardı. Tanegüller'i çok sevdik seni. Şimdi çocukların büyüdü. İşte izliyorlar. Ee, ben de gururlanıyorum yani. Onlara buradan selam gönderiyorum. Ee, Kocayi Spor'u çok iyi şekilde destekliyorlar. Pandemide de aynı şekilde desteklerini esirgemesinler. İnşallah bu sene istediği o şampiyonluğu kavuşurlar. Çünkü Kocayi Spor'un ligi gerçekten bu ligler değil yani. Evet. Hocam Adana Demirspor, Bursaspor Bursa Spor, Sakarya Spor, Kocay Spor gibi takımlarda oynadınız. Ondan sonra Samsun Spor, Göztepe gibi takımlarda anlayınca ünlük yaptınız. Evet. artık taraftarlardan, hani taraftarların yokluğundan en büyük sıkıntı çeken büyük kulüpler gibi gözüküyor. Sizce e, artık seyirciler oynanmaya başlanmalı mı maçlar? Ya şu an için belki değil. ya Çünkü e, sıkıntımız hala sürüyor ülke olarak. E, en az seviyeye düştüğü zaman zaten oynanacak diye düşünüyorum. Yani en az bir 1 Mart'a kadar bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. E, belki ligin son böyle 7-8 haftası belki 5 haftası seyircili olabilir. O da kısıtlı sayıda yani. Yani çok özlediğimden bilmiyorum ama ben 3'te e, 1'i de olsa belli bir kademede açılmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani sosyal mesafeyi koruyacak şekilde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü taraftarsız maalesef oyuncular bile, biz teknik adamlar bile konsantre olamıyoruz. Olan, yani. Oluyoruz, olmuyor değiliz. Yani taraftar olunca oyuncu da çok iyi konsantre oluyor. Antrenör de, teknik direktör de iyi konsantre oluyor. Taraftar e, bu işin olması olmazı. Yani e, maçları işte izliyoruz televizyonlarda. Ondan bile keyif, yani bazı maçlardan keyif bile alamıyoruz yani. Onun için e, biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ilk olarak. Hocam halı sahipten bir abimiz de halı salarları da sormuş da ben şunu söyleyeyim yani spor salonları açık ama sağlar kapalı o da saçma geliyor bana. Yani evet e, şimdi devletimizin aldığı almış olduğu bir karar bu şimdi bu hep herkesin saygı duyması lazım çünkü e, onlar da bizim insan sağlığı için bunları yasaklıyorlar. Yani ona bakacak olursanız çok insan e, mağdur durumda e, onun için biraz daha sabır diyorum ama. Ne zamana kadar? Bu veriler azalana kadar. İnşallah bir an önce azalır. Herkes normal hayata döner diye düşünüyorum. Çünkü çoğu şeyi geçtik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye, diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Can. Tekrardan yayınımızı kabul ettiğiniz için kabul ettiğiniz için ekibimiz adına ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben, ben görüşmek üzere diyorum. Kendinize görüşmek iyi bakın. Güle güle, sağ olun, sağ olun, iyi yani.